Gece olur hep Uzi'nin şarjörü dolu rap Konu ne şöhret ne para sorun et Bunun sonu bad Ördüğüm bir duvar var onun hem Yıkamaz ama sizi yıkacak gam Uzi sektörün kafasına sıkacak BAM Neyse ne rap Balçık bak bataksa da fist beat, o zemin güler, bu on yılın